Gençler hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yanımda burçim var. Saçlarını ve et keseceğim. Buralardan yarımla alacağız saçı. Ama diplerde çok fazla sıfırlama katlı bir kesim yapmayacağım. Uzun zamandan beri de video çekmiyordum zaten size. Dipleri buraya kadar yarımla alacağız. Bundan sonra da makasa kısaltıp üstleri de kısaltıp bırakacağız. Ama ilk önce makinaları ve tıraşa başlamadan önce makinaların sağlığı önemli. Yağlama. İlk önce yağlamayı göstereyim size. Şimdi gençler bu makinalardaki biliyorsunuz ki en büyük sıkıntı yağ problemi. Dişleri çok çabuk bozuluyor. Onun için çengeli aşağıya indirin. Birinci yağ buraya. ikinci yağ bu deliğe. Sol baş, orta ve sağ baş. Ondan sonra makineyi çalıştırın. Aşağı tutarak böyle çengeli Aç kafa yapın. Güzelce yemesi için. Ondan sonra makineyi kapattıktan sonra güzel şöyle köşelerini silin. Üstünden de böyle hafiften. Ondan sonra tıraşınıza başlayabilirsiniz. Şimdi ben size hızlı. Benim normalde ellerim hızlı. Hızlı mı yapsam? Yavaş mı? Bir başlayalım. Ona göre ayarlayacağız. Yaşar, Yarım aldık. Açtık. Bakın çıktığım yer buraya kadar. Ve makineye dikti yatay. Gördüğünüz gibi böyle. bu köşelerden böyle giderek yavaş yavaş böyle alıyorsunuz. Zaten kendi kendine bunu yaparken de izi de kaybediyorsunuz. Görüyorsunuz. Şimdi uzun zamandan beri video çekmeyince biliyorum beni özlediniz. Artık bir tane saç kesimi paylaşayım. Ama bundan sonra daha fazlaları gelecek zaten. Şimdi yarımla girdik gençler, buraları aldık. Şöyle kulak arkalarını da böyle geçelim. Bu model Highway Beyler, biliyorsunuz ki bilmiyenleriniz için de anlatıyorum zaten. Şöyle güzelce aldık, temizledik. Şimdi burayı böyle hallettik mi? ondan sonra arkadaşlar şu numara 1/2 bunu takalım. Çengeli kapalı şu pozisyonda. Buraları alacağız. Bakın şu şekilde girmeyeceğiz. Böyle benim ellerim biraz hızlı olduğu için hızlı gidiyorum. Hem videoda çok fazla uzun sürmesin diye yapıyorum. Bu arada gençler neler yapıyorsunuz? Yorumlara yazın. Ayriyetten kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonra beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Sormak istedikleriniz varsa oradan da bana yazabilirsiniz. Oradaki adreslerimi söyleyeyim halim nokta altan kinka bu benim şahsi hesabım bir de iş hesabım var Salon Halim kinka official olarak oradan beni takip edebilirsiniz ve yorum yapabilirsiniz şimdi gençler buraları böyle aldık değil mi bu da bitti şimdi doğal olarak orada bir izler var daha o izleri kaybetmedim o yüzden de bir numarayı takıyoruz Çengeli aşağı indirin. Şu pozisyonda. Devam. Fazla yukarı çıkmadan şu bölgeyi böyle yiyerek burayı alıp ondan sonra böyle alıp çengeli tamamen kapatıp bu şekilde. Tekrar al. Buranın katını ver. Dikte oluşan iz. İzle bir numarayla kaybet. Tekrara buraya hafif bir kat ver. Dibe gel. İzleri kaybet. Bu sistemde böyle böyle gidiyorsunuz. Tekrar iniyoruz. Buralardaki izi kaybediyoruz. Ondan sonra tekrar al. Aldık. İzleri görüyorsunuz. izler kayboldu. Tekrar. Bir buçuk. İndir. Birle buraları kaydın. Tekrar bir buçuk. 50 kere söylüyorum ki öğrenin diye. Yaparken de böyle yapın. Öteki türlü tek bir seferde geçip de bir buçukla bir daha dur bir alayım da izleri kaybedeyim moduna girmeyin diye. Bu size hemen direkt kısasını öğretiyorum. Gördüğünüz gibi Ondan sonra Tabi ufak tefek hala izler kalıyor ya. Onu da bu sıfırı takıp buraya çekiyoruz çengeli. Şu noktaları. Böyle yiyerek bakın hiçbir şey kalmadı. Hem saça daha estetik bir görünüm sağlıyorsunuz. Bir tık daha böyle kat vermiş oluyorsunuz saça. Daha iyi olur. Hem böyle en de temizlemiş oluyoruz. Evet gördüğünüz gibi gençler. Olay bu kadar. Şimdi bundan sonrası geldi makasa. Şimdi makaslayacağız. Saçımı ıslatalım güzelce. Şimdi buraları güzelce ıslatalım ki. Bizim burçin saçları dikmiş. Maşallah tepeye kadar saçlar birbirine girmiş. O yüzden. Gel gel gel. Şimdi Yaşar saçı öne doğru taradık. Neler çıkıyor? Şuralar çıkıyor zaten. Görüyorsunuz. Tarak ve makas. Buradan böyle böyle buradaki makinayla aldığınız yerlerdeki izleri de kaybediyorsunuz. Buraya da kısaltmaya geçiyorsunuz. Bakın gençler gördünüz mü? Saçın gelişi. Mesela buraları girerken de hafiften dipten girin ki şu kesimi böyle alın. şuralardaki hafif nokta gibi kalan izleri de kaybedersiniz. Tarağın ucuyla bakın şu tarafla. Şöyle dipten. Yukarı doğru da kaldırarak. Yani şöyle girip şöyle. Tatepeye kadar çıkmayın. Bakın mesela burada nokta izler var ya. Şu nokta izleri de böyle kaybediyorsunuz. Saçın çıkış yönlerine çok dikkat edin. Mesela burada arkadaşımızın döner var. Bu döneri şu şekilde girmeyeceksiniz saça. Bu noktanın tersine. Saçın çıkışının tersine doğru. Böyle alarak bu izleri de buradan kaybediyorsunuz. Mesela nokta belli zaten. Bakın buraları nasıl kısalttık. Buranın üzerinden. İlk önce kotanızı belirliyorsunuz saçta. Yine bu şekilde buraları da böyle kısaltarak. Makas hakimiyetinizi çok dikkatli alın. Çok dikkat etmeniz lazım makas hakimiyetinize. Bu da çok önemli bir husus. Şimdi gençler gördüğünüz gibi bu taraflar bitti. Bakın yanlar ve arkalar gitti. Arkaların işlemi tamam. Şimdi sıra geldi üstlere. Şöyle bir etrafı temizleyelim. şöyle güzelce temizledim. Ondan sonra hop nereye gidiyor oğlum? Şimdi gelelim üstlere. Şimdi yaşlar. Biz şimdi üstleri de bayaksaltacağız. Uzun kalmıyor saç. En önden bir kota verin. Şu kadarcık mesela. Şurayı aldınız. 2 ve bundan sonrasını kısaltın. Burası tamam. Ondan sonra tekrar kotanızı verin. 1 2 Burada zaten şöyle baktığınız zaman buradaki hatalar çıkıyor. Kısa uzun nerede? Buraları da böyle kısaltarak Burayı da bu şekilde kısaltmış oluyorsunuz. Ondan sonra geçer. Tekrar gelelim. Ön taraftan. Bakın koteyi görüyorsunuz değil mi? Saçın kısa olan tarafı ve uzun tarafı. Tık aldınız. Bir daha üçüncüden sonra hiç bir daha makası kaldırmadan tek seferde geriye doğru gidin. Tekrar aynı sistem. Mesela kısa saç burada, uzun saç burada. Bir. İki. Bu kombinasyon çok iyi gitmesi lazım. Mesela gördüğünüz gibi aynı sistem gene. Kısa ve uzun. Buradan. Tık. Bakın hiç sabit olarak sadece şu oynuyor. Başka bir tarafı oynatmıyorsunuz. Yani bu değil şu. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kesin. Bu kadar basit aslına bakarsanız. Çok uzun, öyle uğraşmanıza gerek kalacak bir saç modeli değil. Size basit olarak anlatıyorum. Ondan sonra şu arka kısımlara da göz atmanızı tavsiye ederim. Onu nasıl yapacaksınız? Makas, tarak. Burada fazlalık var mı yok mu? Geriye doğru çekerek. Böyle bakarak buraları böyle ayarlayacaksınız. Şu taraftan bir daha bakalım. Evet gençler, saçın doğal hali bu. Burçin'im, iyi mi? Gayet iyi. Önleri falan daha kısaltmama gerek var mı? Yok. Sanki bence yok ya. Yok. Değil mi? İyi oldu. Bu uzunluk yeterli. Evet. Gençler High-fake kesimdeki Olay bu Aslına bakarsanız bunu ben daha farklı kesebilirdim size Sıfırlayıp da böyle kaplı da çıkabilirdim Ama biz burcunu öyle kesmiyoruz Sade, kısa Şimdi gençler biz burayı, bu tarafları ayarladık Şimdi şöyle bir Ensellerini ayarlayacağız Ve kulak arkalarını şu kulak arkaları şöyle bir açalım. Burayı ayetleyelim. Ondan sonra buraya. Siz bunu makasla da yapabilirsiniz. Makinayla da. Ben alışmışım artık makinayla yıllardan beri. Hem daha hızlı oluyor. Şimdi burayı aldık ya şimdi arkadaşımızın saçını çok kısalttığımız için enseler böyle biraz fazla uzun kalmaması gerekiyor. O yüzden de biz burayı ne yapacağız? İyice sıfırlayacağız gençler. Mesela şuraya kadar çıkmak bizim için yeterli. Buraya ayarladık. Şimdi ne yapacağız? Şurada kalan İzler var ya şu nokta. Makineyi bir tık fazla değil. Yukarı doğru. Şöyle buralım. Şu bölüm böyle gelmeyecek. Yani. Şöyle. Ondan sonra tekrar şunu indirip. Böyle aldığınız zaman, buradaki izler tam anlamıyla kaybolur. Şimdi elimizdeki makine bu kadarını yaptık Ondan sonra da, tekrar şöyle ince makineyi alarak, köşelerini kullanarak buraları da bir şekilde şöyle şöyle yiyerek buradaki izleri tam anlamıyla tane ileri Ondan sonra varsa elinizde bir bron silindir makinayla da böyle yaparak tabi silindirle yaptıktan sonra orada bir iz kalıyor ya gençler onu da tekrar bir sıfırla geçmemiz gerekiyor ondan sonra şurayı da şu şekilde yaparak İzlerden kurtuluyorsunuz. En sonunda şu dipleri böyle böyle köşelerden alarak izleri tam anlamıyla bitiriyoruz gençler. Gördüğünüz gibi saç kesimimiz aslına bakarsanız çok basit bir kesim. Dediğim gibi arkadaşlar benim Youtube'dan kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha fazla içerik bekliyorsanız onun içinde benim size çekmemi istediğimiz videolarınız varsa onları da yazın bana yorumlarda ben onlarla ilgili de size video çekeyim. Gençler bizim olayımız bu kadar. Kanalıma abone olmayı, bildirim çanını ve yorum yapmayı unutmayın. Like atın lan. Like atmayı da unutmayın bak ha. Onu da yapın. Evet. Burçin, Burçin. hepinize İyi günler dilerim. Kendinize çok dikkat edin. Instagram'dan da takip etmeyi unutun. Bay bay.